Kullanıcı yetkileri ve yetki kodları nasıl tanımlanır? Önceden oluşturduğumuz kullanıcılara yetki ve yetki kodu tanımlamak için Diana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne gelerek kullanıcılar yazdığımızda kullanıcılar listesi ekranını görüntüleriz. Kullanıcılar listesi ekranında yetkilendirme yapacağımız kullanıcıyı seçerek aşağıdaki panelden değiştiririz. Kullanıcı Detay sayfasında kullanıcının genel bilgilerini düzenlemek harcinde kullanıcıya tanımlanması gereken yetki kodlarını da tanımlayabiliriz. Yetki kodları alanına gelerek yetki kodları listesini görüntüleriz. Yetkilendirme yapmak istediğimiz yetkiyi seçerek klavyemizin boşluk tuşu ile kırmızı işaretleme yaparız veya yetki satırının başında bulunan kutucuktan ilgili seçimi gerçekleştirebiliriz. Liste ekranında yetkilendirme yapmak istediğimiz yetki kodu yer almıyorsa, aşağıdaki panelden ekle diyerek yeni bir yetki kodu tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Yetki kodu bilgileri alanında yetki kodumuzun türünü seçmemiz gerekmektedir. Hizmet kartları, indirim kartları, masraf kartları, sevk aracı kartları gibi bilgilerimiz listede yer alacaktır. Yetki kartı oluşturmak istediğimiz satırı seçerek ilgili yetki kodumuzu Yetki kodu açıklamamızı girerek kaydederiz. Liste ekranlarında seçme işlemimiz tamamladıktan sonra aşağıdaki panelden işaretlemiş olduğumuz yetki kodlarını seçeriz. Yetki kodları alanında seçmiş olduğumuz yetki kodları kartları tanımlanacaktır. Firma bazlı yetkilendirme yapmak istiyorsak, yetki ve gruplar altında bulunan alanlardan ilk önce yetkilendirme yapmak istediğimiz firmamızı seçmemiz gerekmektedir seçmiş olduğumuz firmaya ait modüller ilgili başlığın altında bulunacaktır. Listede yetkilendirme yapmak istediğimiz satırı seçerek detay işlemlerini inceleyebiliriz. Yetkilendirme yapmak veya yet sınırlandırması getirmek istediğimiz satırı seçerek klavyemizin boşluk tuşu ile ilgili işaretlemeleri gerçekleştirebiliriz. Kırmızı ile işaretlediğimiz satırlarda kullanıcının yetkisi olmayacaktır. Ana başlıklarda Turuncu ile işaretleme var ise alt başlıklarında yetki kısıtlandırması olduğunu göstermektedir. Eğer herhangi bir yetkiyi işaretin yanında G olacak şekilde ayarlarsak bunu grup yetkisi alanından yetkilendirme yapacaktır. Tamamladıktan sonra sayfayı F2 kaydet ile kapatırız.